Bunu saklayayım ben. <Gülüyor> saklayayım ben. Evin içine sokayayım. Evin içine sokayayım. Evin içine sokayayım. Evin içine sokuyum. Atayım sana. Atayım. <Gülüyor> <Gitti>. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, Huuu. Gitti. Hayır. Yok. Cepte de yok. Aaaa kayboldu Turu Bunu da kaybedelim mi? Uh -huh. ha? Ha. Hı hı ha, Turu da baksın Turu da baksın Turu'ya da var Turu'ya da var Turu da baksın Kaybederim mi? Hı hı Bunu alayım ben Sokuyor mu? Gel gel bana bakın. Bak. Bak. Nasıl yapıyor? Bir bakın. Kopya çekin. Bak. İyice Bak. Bakın, Bak. bakın bakın bakın bakın. Sokuyor mu? Sokuyor mu? Saklıyor Olmaz öyle. Nasıl saklıyorsun? <gülüyor> Gitti. Yok. Opsacası. Nerede bu? Yok. <gülüyor> Kayboldu. <gülüyor> O, <gülüyor> hadi <Aa>! Nerede? <gülüyor> Yok. Vay. <gülüyor> Anatteki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, ne nerede? Nerede teki? Aa, a -a. de duruyor var. Nasıl cebinde oluyor? Nasıl cebinde <gülüyor> oluyor? Bir daha kaybedelim var. Bir daha kaybederim şuna. Bakın içine bak, ben o bak. baktım. Opa ara. Bakın içine bak. Cebine bak. İce ben yoksa onları. Hocum içine sokmayan bana. Hocum içine sokmayan bak. Soktum hocum içine. Bak, bak içine bakacak mı? Bak içine. Oh, yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Önceki gösterdiğinde ne? bunu fark etmemişti. Evet. <gülüyor> evet, çok dur çikolata. Taşında ne var bak. <gülüyor> Ama sen gösterdin de ne var. Ta ta ta ta. Wa! Maşine mi? Çikolale. Ne bunlar? O inca. He? Ya yemekten sonra çikolata yiyoruz. Bu, bak bakalım dur ya, sen bu de. Bu bak. anne babaya. Hmm. Bu anne babaya <gülüyor> iki tane bak. <gülüyor> i̇ki tane anne, mi babaya? Hımmmm. Ayrıca <gülüyor> bu? Karamel. Bu çikolata. Bu anne babaya. <gülüyor> ha, bu tuzlu Tuzluk. Evet. <gülüyor> <Aferin. Güzel>. Bambuslar. <gülüyor> Hemen kullanalım. <gülüyor> Bunların hepsi de sizinle. <gülüyor> hepsi de. Vaa ah, boya. Yüz boyası. A, yüz boyası. Çocuk neresi? Yüzünü Aba, boyamak için. Alo bak. <gülüyor> yüzünü. <gülüyor> Duru. bunda var ya bak böyle yüzünü boyayabilir verle peyelim Ne? Ha. Eee şey bak, Ay. Hayır. Hadi yapıyorum. Hadi yapacağım. He? Şin gelme. Hake sırtına pamuk dike. Bu ne? Bu ne? bunu yap. Aç bunu. Buraya vur. Basta buraya yap. Ne oldu? Bir daha da yapalım. Kapatalım. Şimdi <gülüyor> buraya <bunu> yap. Hoppa. oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Kasıyorum. gülüyor> Sen <gülüyor> yap. Sen buraya buraya. Çok yap çok. Bunlar ya. Tu da her taraf yap. Bence burasını da yap. bak burayı kalp yap. Hatı yap, hatı. Buraya. Hatı. Kalp Oo. mi? Aa. Aşkını yap. Yıldız da yap hadi, yıldız. Yıldız da yap, yıldız. Neredesin? Ben de sana yapayım mı? Buraya çiçek yapayım. Hı <gülüyor> hı. Abi yapalım ya <da> çiçek. <gülüyor> Alparslan bir, daha, bir dakika dursana. Çiçek yapalım, çiçek şey yapalım sana. Olur mu? Şöyle. Çiçek şöyle. Çiçek mi? Şöyle çiçek. Şöyle şöyle çiçek. <gülüyor> Bakalım. Şöyle. Hmm. Sarmaşık <gülüyor> gibi oldu. Ha. Mario'daki sarmaşık mı oldu Alparslan? <gülüyor> tam da şimdi Nasıl oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> abbas al bak bak nasıl olmuş? Batı yere attı burada. Yereşme olmuş. Yere attı patak. Pıtık patak. Dur bakalım. Durdur. Aha gidiyor. Kale gidecek şimdi. Oha. Yukarıda mı şu? Aha. Oldu. Atıyormuş mi? tamamdık. etabı da geçtiniz. Tamam. Baksana aynı. Böyle aynı. gidiyor yani. <gülüyor>